Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkile daha tanışalım. Zencefil yani latince adıyla Zinciber officinale, bana göre özellikle üst solunum yolu hastalıklarında en etkili doğal ilaçların başında gelir. Üst solunum yolu enfeksiyonuna sık yakalanan biriyseniz, sesiniz kısılıyorsa, boğazınızda ağrı ya da yanma hissi varsa, size şimdi vereceğim tarifi mutlaka uygulayın. Bir tatlı kaşığı zencefil tozu, yarım limonun suyu ve bir tatlı kaşığı keçi boynuzu pekmezini macun haline getirerek tüketirseniz bu sizi gerçekten rahatlatabilir. Zencefil tropik kuşakta yetişen kök yumrusu dış görünüm olarak yer elmasını andıran çok yıllık bir bitkidir. Bitkinin dar ve uzun yaprakları sarı kırmızı çiçekleri vardır. B ve C vitaminleri başta olmak üzere pek çok mineral içeren taze zencefil kökünün tadı Adeta acı ve tatlının bir birleşimi gibidir. Taze zencefil kökü taze ya da kurutulmuş olarak hem yemeklere hem salatalara hem de tatlılara konabilir. Zencefilden turşu veya şekerleme de yapılmaktadır. Safra taşı olanlara zencefili dikkatli tüketmeleri tavsiye edilir. Bitki uzak doğuda çok eskiden beri hem ilaç hem de yiyecek olarak kullanılıyor. Zencefil Çin tıbbı ve Hint Ayurveda sağlık uygulamalarında da yer verilen pek çok kronik hastalığa karşı tedavi amaçlı kullanılan bir şifalı ve afrodizyak bitkidir. Zencefil ile ilgili yapılan hayvan deneylerinde kanserli tümör ve pıhtı gelişimini önleyici olduğu bulunmuş ama henüz insanların üzerinde böyle bir araştırma yapılmadığından bizlerde de aynı etkiyi gösterip göstermediği konusunda bilimsel bir netlik bulunmamaktadır. Zencefil yumrularından kolaylıkla üretilebilir. Hatta ben de saksıda bir süre kadar zencefil yetiştirdim. Fakat bitki saksıda sadece bir süs bitkisi olarak kalıyor. Yeşil yaprakları limon gibi kokuyordu fakat bitki hızla uzadığı için bir süre sonra Sakson'a yeterli gelmemeye başladı. Bendeki zencefiller 1 lira 1,5 metre kadar uzamışlardı. Eğer zencefil kökleri için yetiştirecekseniz, tropik bir iklimde ve bahçe toprağında yetiştirme ihtiyacınız var. Zencefilin çiçekleri oldukça gösterişli olan türleri de vardır fakat bunların kökü oldukça acı olduğundan tüketilmeye elverişli değildir. Bir inanışa göre evde zencefil yetiştirmek evin bereketini arttırılmış. Ama sanırım bunun için tropik bir ülkede yaşamamız gerekiyor. Zencefil ile ipek yolu aracılığıyla öncelikle antik Yunan ve Roma uygarlıkları tanışmıştır. Zencefilin Avrupa'da tanınması ise Çağın sonlarına rastlar. İslamiyete göre Kur'an'da adı geçen bitkilerden olan zencefil cennet meyvelerinden biri olarak kabul edilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, beğendiğiniz videoları paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.